Merhaba sevgili webtekno takipçileri Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda ilk kez şu bizim meşhur Tövbe Estağfurullah serisi için 3 tane Tövbe Estağfurullah'lık ürün bulduk Hadi biri yarı Tövbe Estağfurullah olsun Ama şu ikisi banko Tövbe Estağfurullah Kesin Hangisiyle başlayalım? Yarı tövbe estağfurullah. Değil? Esas tövbe Tam estağfurullah. Tam tövbe estağfurullah. Hayır, bununla bunununu gördüm tövbe tövbe diye dolaştırmak istedim ya. <gülüyor> Böyle mi geldi direkt? Bu direkt yok, su yok. yok. Ben abi. bunu yemin ediyorum yolda bulsam ne olduğunu bulamazdım ya. Ben hiç ellemezdim bile kutuyu. Ama biraz bir chips var ya o chips'in şeylerine benziyor. Bir şeye benziyor. PUBG oynayabileceğin eldiven. Evet, ben ona benziyor PUBG <gülüyor> oynayabileceğine. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şöyle <gülüyor> hızlıca kutu açılışını yapayım arkadaşlar. Baba. Dı dı Yaptım. Kutu açılışı bitti. Kutunun üzerinde sadece Made in China yazıyor. Zaten. Daha hala ürünün ne olduğunu söylemeyen bizleri de kutluyorum arkadaşlar. Bu ürün şu oyunda telefon ekranına en çok dokunduğunuz parmağınıza takıyorsunuz ve bu ürün sizin, sizin parmağınızın terlemesini engelliyor. Aldığımız yerde bizim de dalga işler çağdaş. Sanmıyorum bayağı satılıyor kendisi 9.99 99, 99. TL'ye ama niye sen o parmaklarını taktın? hangi yani takacaksın ki? Böyle takacaksın. Şunlara mı takayım? Çalışıyor. Yani bir ellerim çok terliyor ekrana dokunuyor vıcık vıcık Adam oluyor affedersin. Tatımcı, şu an terlediğini hissettin parmaklarımı. Zaten mantıken beklentimiz o yöndeydi. Bir kere bana soracak olsanız Zülfün'ün parmakları şu an bayağı rahatsız oluyor. Abi inanılmaz. Tıklamada herhangi bir sorun var mı? Ya hiçbir sorun yok. Cayır cayır çalışıyor ama gereksiz. Ben zaten parmağımla da aynısını yapabiliyorum ve parmağım yarım saatte oynasam terlemiyor. Zaten ama parmak senin terlemiyor. Ki. Parmak Hayır. Avucunçi terler. Onu anlarım. Ama parmak terlemez abi. Uzun süre ekranı basınca da Parmağı terlemez. terleyen varsa yazsın arkadaşlar. Mesela parmak ter kokar mı? Kokamaz. Durun ben bunu çıkartıyorum. Acıdı oğlum elim acıdı. Hayır, biraz daha biraz daha parmak Terlemiş İçinde terlemiş. Evet, parmak terlemesi varmış. Doğru. Arkadaşlar kesin sonucu bildiriyorum. Google'da parmak terlemesi diye bir şey bulamadım. Bilen varsa da yazsın aşağıya. Tövbe estağfurullah ama işlevi. Şunu en sona saklamak istiyorum. Bu dünyanın en değişik inovasyonu. Ben daha değişini görmedim. dünya üzerinde. Evet. Biz şurada tövbe estağfurullah bir kılıfımız var ona bakalım arkadaşlar. Bu kılıfın olayı şu, bu arada şunu 10 liraya aldığımı söylemiş miyim? 9.99 Bu kılıfta 100 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bizdeki iPhone 10 modeli gelmiş bize. Kılıfın olayı dönüyoruz. arkasında ters dönmüş bir tednis var. <gülüyor> Ha, kamera var. Mesela yönetimden. diyelim ki telefonda hiç oyun kalmadı, markette de hiç oyun kalmadı. Dünya üzerinde da... oynayacak bir oyun kalmadı. <gülüyor> Oğlum niye diyorsun tetris? oynayanlar var. Tamam ama markette tetris var çağda. Ya, ya da telefonun şarjı bitti. Hoop, alıyorsun telefonu, ters çeviriyorsun. Buradan açıyorsun. Ulan biz bayağı kazıktandık bugün galiba Çağdaş. Ben öyle hissediyorum. C var, D var. E var F var. Ne yapıyor, abi sen şu an? Alfa öğretiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aha geldi tetris. İşte tetris şu an. Evet dur. Bak şurada CP, start, pause durumu muhtemelen. Aha bastıkça değişiyor oğlum. Böyle tetris mi olur ya? Bu tank. Bu belli. Nasıl tank? E, oyna bakayım sen şu tankla. Evet bu gerçek bir tank. Ben bu kılıfa o kadar eksi puan vermiyorum ya. Enteresan Şöyle, bir ürün. fiyatı çok pahalı. 5 lira olsa alırım. Bitir bakalım lan, ne zaman bitecek? Çağdaş bitmeyecek. Oyun sonsuz olabilir. Neyse ya böyle işte. Fena değil. Ama hani böyle böyle şeylerin meraklısı birine bence alın. Güzel bir hediye ya. Yani Değişik evet. bir ürün en azından. Ben evet. ilk defa gördüm yani. Ben bunu hediye olarak alsam bayağı ayak kırıklığı yaşarım. Ama. Ben de üzülürüm. Çok üzülürüm. Abi. Neyse biz şimdi arkadaşlar bu videodaki en inovatif ürüne gelelim. Inovatif. Hı -hı. nasıl gel? Evet. Telefon oldu İşte bir şey tövbe estağfurullah demek gerekirse bu işte tövbe estağfurullah. Bu bayağı tuhaf bir ürün. Şurda gördüğünüz gibi bu ikisinin arasında telefonu yerleştiriyoruz. Tahminlerimizin üstüne burada bir sensör gibi bir şey var abi. Bu, Yok. Oğlum sensör gibi bir şey yani olması bakarız lazım içine. ki o işlevinin yerine getirebilirsin. Tamam. 3 tane kalem çok bakarız diyor. Şey. Sanki sensör görse anlayacak. Neyse. Yani sensör bizim işimiz oğlum. <gülüyor> Şöyle arkadaşlar bu bilgisiniz. 3 tane ince pille çalışıyor. Amaç ne amaç bak bana söylüyorsun kendin amacı söylemedin daha. Hocam bu titreşimli bir şey. Sana alet cevap <gülüyor> Bak buraya basınca da geri iniyor. Basıp durma ya. Kaldır Bas, önce, tamam. kaldır. Ondan Nasıl sonra oluyor falan. o iş işte? Kaldırma işini için bu yaşta. <gülüyor> Ya. Şimdi aleti açıyorsun ha masaya Aç, koyuyorsun hocam. bunu. Koy hocam. Tamam mı? Sonra burada kapama tuşu var. Koy lan telefonunu. Titreşimi alayım mı? Al ki kalksın. Burada bir hata yapıyorsun. sensöre koyacaksın bak böyle yapınca kalkmayacak bak gördün mü pideci yazıyor ama gördüğün gibi alet kalkmıyor aletin kalkması için öğretiyor Çağrı <gülüyor> Hocam durmuyor, durmuyor. Telefon durmuyor. Durduracağım. Bunu aldıysan, kullanmak istiyorsan ha. bunu bir şekilde dur. Bir de şöyle koy bakalım. Heh, tut onu sen öyle. öyle kalkar şöyle. tutarken. Hadi bakalım tutuyorum. Hocam bu bir telefon tutma aleti değil mi? Bu kadar uğraşacaksak... Acaba şöyle mi Neden var? Kırdın. Şöyle de girmiyor. Kırıyorum ben bunu. Bir daha böyle bir test edeyim. Abi ya. olmayacak, olmayacak. Al harayın. Kalkmamış şey indirmeye niye çalışıyorum? <gülüyor> bu var abi işte. Telefon çalınca yükselen. <gülüyor> Adamlar bak mantıklı başlık Aha, aha, aha. kalktı. Kendi kendine bu sefer. İndir lütfen. <gülüyor> Kurma kolu var. Sinyal olduğunda telefon standı aynı bir asansör gibi yükselir. İndirsin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sinyal ver. Diller işte sonuçta motor çalışıyor burada. Bak, geçiş değişik ya. Şuradan seni arıyorum. Hadi koçum. Bence başka bir arıza var burada ya. Bak kullanım kılavuzunda koydukları telefon dünyanın ilk cep telefonu bu arada. Bir de yani farklı koyuyorlar. Şöyle sıkıştırıyorlar telefonu. Bizim telefonların buraya girme ihtimali yok yani. Vakit ne vakti? Yeni pil takma vakti. Bunların hepsi şarjlı pil, Dolu pili bunlar ya. E bu o zaman bir iki kere kalkıyor. Bitiyor bunun pili. Belki de. Ver o pilleri ben çalıştır Yok ya bu çalışmıyor hocam. Ne oldu da fisi çekti ya? Hay bir titrese bir kalksa moralimiz yerine gelecek. Kalk. Kalktı işte zaten yeter o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sen moralini öyle mi yerine geldi? Al. Çağdaş orada bir şeylerle uğraşıyor. çalışacağını inanıyor ama o alet iki şeylik canı varmış olur. İki kalkmalı. Yani hem yani çok mantıksız bir alet hem de hani harbiden tövbe estağfurullah kısmına geliyor. Ve yani... de muhtemelen çok eski bir cep telefonu için tasarlanmış ve günümüzde hala bir yerlerde vardı arkadaşlar. Biz de 30 liraya ne aldık değil mi bunu? Aynen. Öyle fiyata aldık. Harbiden tövbe estağfurullah ama çalışmıyor. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 3 tane böyle enteresan ürüne baktık. Bence en enteresanı kılıftı bunlardan ama Tabii. ona da biz çok fazla böyle para vereceğim Beni şey yapmadık yani. Ya o kalıb 25-30 lira olsa alınır. Evet onun dışında cacık arkadaşlar. Diyelim videoyu kapatalım. Başka Ona... bir web Tekno videosunda görüşmek üzere. Aşağıya yorum olarak bir patlayan bir şey mi? Patlayabilir. Fikirlerinizi Çizim yazabilirsiniz altında. arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknolojide içerikleri oluşabilir. Ayrıca hemen oradadığı bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar.